SET 8 Kimyasal reaksiyon tankı Kimyasal reaksiyon tank sistemine ait aşağıdaki şartları sağlayacak PLC programını yazıp SET üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştınız. Problem 1 A. Başlangıç koşullarında S2 ve S1 sıvı seviye sensörleri ile T termik sensör ve P basınç sensörü 0'dır. B. Start butonuna basıldığında V1 valfi açma yapacak ve sıvı seviyesi önce S2 sensörünü 1 sonra S1 sensörünü 1 yapacak ve duracaktır. C. S1 sensörü 1 olduktan 3 saniye sonra M1 mikser motoru tankı karıştırmaya başlayacaktır. M1 motoru sıvı alt seviyeye düştüğünde ise duracaktır. D. M1 mikser motoru çalıştıktan 2 saniye sonra G alt jener jeneratörü çalışacak ve tank ısıtma ısıtması başlayacaktır. E. T termik sensörü gerekli sıraya ulaşıldığında 1 olacak ve G ART generatörü duracaktır. T termik sensörü 0 konumundan 1 konumuna çıkışına kadar G ART generatörü devreye girip çıkacaktır. F T termik sensörünün 1 olması ile birlikte V2 valfi 2 saniye çalışacaktır. Sonra duracak ve hemen arkasından 1 saniye M2 motoru çalışacaktır. V2 valfi ve M2 motoru arasındaki 2 artı 1 saniyelik çalışma periyodik olarak devam edecektir. I. S2 seviye sensörü 0 konumuna düştüğünde V2 varfi dolayısıyla V2-M2 periyodik çalışması duracak, V1 varfi tank sıvı almaya başlayacak ve sistemin çalışması B maddesindeki işlem basamağına dönecektir. C. Tanktaki basınç tehlikeli değeri yükselip. P basınç sensörü 1 olduğunda alarm lambası 1'er saniye aralıkla yanarak ikaz verecek ve aynı anda V2 vakti devamlı açma yapacaktır. Bu durumda M2 motoru çalışmayacaktır. K. Tehlikeli durum ortadan kalkıp P basınç sensörü 0 konumuna geldiğinde alarm lambası ve V2 valfi normal çalışmaların dönecektir. L. Yukarıdaki çalışma start butonu 0 olana kadar devam edecektir. Şimdi Soruya baktığınız zaman soru sanal bu soru. Ee, Akgenörtü veya diğer şartlar biraz sağ sanal bir Normalde kimyasal bir tank veya buna bir sistemdeki karşılaşılan problem bundan daha karışıktır. Ee, daha komplekstir ama buradan temel seviye piyasaya başladığımız için kullanabileceğimiz konuklarla bu işi çözmek adına soru basitleştirilmiştir. Ee, orada bir sürü maddeler yazıldı, oradaki yazılan bir sürü maddeler şu anda sizin kafanız içerisinde dolanıyor ve o dolanan maddeler e, nereden başlasak nasıl yapsak şeklinde bir e, sizde karışıklığa yolaşmış olabilir. Bunu bir kere en temelinden madde madde gidelim, madde madde gittikçe o maddenin bir önceki çalışmayı bozuk, bozmayacağına bakalım. Bu şekilde sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi soralım. ilk şeyi alayım mı ben senden? Veya şöyle söyleyeyim. İlk e, e, toparlama kadına soruyor. Buradaki kimyasal reaksiyon tankımız var. Tankın ilk etapta boş olduğunu düşünüyoruz. Yani aşağı seviye sensörü S2'de sıvı yok. Yukarı seviye sensörü S1'de sıvı yok. Tankın içinde yüksek bir basınç yok. Yani P sensörü 0'da. Tankın sıcaklığı yüksek bir değer değil. Yani T termos tadı sıfırda bu şartlar altında çalışmaya başlattığımız zaman V1 valfi kazanımıza su doldurmaya başlıyor Tabii su dolarken öncelikler ne oluyor? önce S2 sensörüne su geliyor S2 sensörü konum değiştiriyor daha sonra S2 sensöründen devam ediyor S1 sensörüne geliyor S1 sensörüne ne yapıyor? 1 oluyor artık S1 sensörü de 1 olduktan sonra bir neyi durdurmam lazım? V1 vaifini durdurmam lazım. Daha sonra işte bekleme var. M1'in devreye girmesi var, karıştırması var. Daha sonra aşağıda ısıtmanın başlaması var. Daha sonra sıcaklığın belirli bir noktaya geldikten sonra sırasıyla aşağıda V2 vaifini doldurup bir e, durup bir yana M1 motorunun ileri hareket etmesi ve e, şey yapması var. siz getirip bir sonraki kutuyu doldurması var. Normalde devinde dediğim gibi bu kimyasal prosesler biraz daha karışıktır. Mesela burada bizim ee, ısıtma işlerimiz neye bakıyor? Buna ya bakıyor. Yani şöyle diyelim mesela kaç derece diyelim? 40 santigrat derecenin bizim kadarımızın sıcaklığı. Tamam mı? 40 santigrat derecenin bura aşağısı bura yukarısı 40 santigrat derecenin aşağısındayken ısıtıcı çıkar. 40'ün üstüne geldiğimizde ıstıcı durur, aşağısına düşer, yukarısına çıkar, aşağısına düşer, dikkat ederseniz benim ıstıcım şu nedir mesafe, algılama zamanı. Yani kazanda o ara örneğin e, sıcaklık değişimi vardır ama işte o benim ıstıcımın olduğunu algılayıp e, veya devreden çıktıktan sonra ıstıcının Kazanın bir miktar daha ısının devam etmesi mevcuttur rezistansdaki veya neyse sistemdeki Şu şekilde örneğin diyelim 39.5 derece ile 40.5 derece arasında bir bant yapar bu Girer çıkar girer çıkar Normalde bunu bir aç kapı kontrol ederiz Yani üstüne çıktığı zaman ısını keser altına düştüğü zaman verilir Dikkat ederseniz burada sistemde de ısıt soğut ısıt soğut ısıt soğut şeklindedir Normalde bir kimyasal reaksiyon iş yapıyorsak adam bana şartlarda böyle gir çık aç kapa şeklinde değil, de der ki örneğin 38 derece ile 42 santigrat derece arasında bir ısıtma yapacaksın ama gir çık şeklinde değil işte 42'yi algılamadan önce devreden çıkar veya 38'e düşmeden önce devreye girer şeklinde daha sonra belki görürüz buna PID kontrolü deyiniz tamam mı? Kontrol sistemleri vardır. Yani aç kapa haricinde işte ısı yükseldiği zaman ısının yükselmesini belli bir bant aralığında tutmak için veya ısı düştüğü zaman işte ısının e, şeyini, sıcaklığı belli bir bant aralığında tutmak için bizim PID kontrolü işlemleri dediğimiz işlemler vardır. Bunlar biraz daha üst seri kıyasla programlamaya geçiyor. Onu burada yapamayacağımız için örneğe aç kapa cinsinden verdik. Veya kazanda alt seviye, üst seviye yerine böyle bir tane analog, yüksek e, mesafe sensörü atılır, yükseklik mesafe sensörü atılır, orada kazanın dolmasına ne olarak görürüm? Ben metre metre, santim santim görürüm. Yani alt seviye, üst seviye değil ama şu anda bizim bilgimiz PLC'nin analog işlemleri için yeterli değil veya onu görmedi. O nedenle burada ne verdik? Alt seviye, üst seviye verdik. Veya normalde nedir? Forward'ı veya kazanın bu tür neyse, dolması bunun bir ağırlığıdır. veya bunun bir hacmi iledir. Buraya bir tane benim akış ölçerim olur. Örneğin kaç litre dolacaktır bu? 3 litre mi dolacaktır? 3 litre zaman keser. Yani 2 saniyede kesmez de, hani 2-1-2-1 dedik ya, 2 saniyede kesmez de, e, örneğin buradan 3 litre zaman keser. Veya ağırlığa bakıyorsa, aşağıda bir tane etmeyin ağırlık sensörüm vardı işte der ki bu üç külüğe geldiği zaman kesecek. Yani zamanla değildir. Demek istediğim anlatabilirim size. Örneğin hani bir saniye gitti motorum ileri. Bir saniye gitmez. Burada benim bir tane e, konum sensörüm vardı. Altının kutu geldiği zaman veya dolacak kap geldiği zaman durur. Bir saniye gitmez. Kabı allar ve durdurur. Daha sonra öbür taraftan harekete geçer, doldurmaya başlar. Örneğin 3 litreye geldiği zaman veya 3 geldiği zaman da keser. Ama bunlar nedir? Birer tane sensördür, birer PLC giriştirir. Bizim evimizdeki CPU-222 kullanıyoruz. Giriş sayımız ona müsaade etmiyor. Demek istediğimi anladınız mı? Yani o nedenle problem biraz daha basitleştirilmiş. Basitleştirilirken de biraz gerçeğin dışına çıkılmış olabilir burada. Ama bunu yapmamızdaki neden de şu anda PLC'yi temel seviyebilmemiz ve temel seviye birliklerimizle de yapabileceklerimizin bu olmasıdır. Şimdi önce o ı maddesi miydi sonra? bir sürü madde vardı değil mi? ı'ya kadar yürütmüşüz ama madde madde ilk baştan itibaren alalım. İlk madde ne diyor? Sıvının dolması diyor değil mi? Şimdi inputlarına ee, ne vermişim? Start butonu vermişim. Stop butonu vermemişim, evet. öyle değil mi o zaman start butonum kalıcı. <gülüyor> start butonum kalıcı olduğu için yardımcı bir merkel sisteme enerji enerjilendirmeme gerek yok. Direkt start butonun kendisini kullanıyorum. Evet, direkt start'ı kullandım. Start butonundan sonra ne diyorum? Diyorum ki, V1 varifim dolsun ve V1 varifim kazanı doldurmaya başlasın. Evet, start'a bastım. Bakın, nitleyelim. V1 valfi'ni çalıştırdım. Tamam mı? Ama ne diyorum? Ama ne diyorum? Kazan boşsa V1 valfi devreye girsin ve kazan doğduğunda V1 valfi dursun. O zaman, o zaman ben, ben S1 ve S2 seviye sensörlerini burada şart olarak kullanacağım. Öyle değil mi? Hı. S1 ve S2 sensörlerini ben burada şart olarak kullanacağım. Evet hocam bu ne zaman duruyor? Üst seviyeye geldiğinde. Yani espire çarptığında o zaman ben buraya espirin bir tane kontağını koyayım. Açığını koyayım, kapalısını koyayım diye düşünecek olursak şu var. Kapalısını koyacağız. Niye? Normal şartlar altında kapalı olacak ki çalışsın. Kapalısını koydum. Espir bu ne? Yukarı seviye değil mi? Yukarı seviye. Kapalısını koydum. Yani şu anda espir seviyesine su çarpmış veya sıvı Çarptım. Sını çarpmadığı için kapalı. Kapalı olduğu için start'a bastırdı. Start'ı ne yaptı? Kapadı. Kapalı. V1 vaifi çalıştı. Öyle değil mi? Evet. Güzel. İstediğim oldu. V1 vaifi çalıştı. Su yükseldi, yükseldi, yükseldi. Espir seviyesine geldi. Espir seviyesine geldi. Espir vaifi, şey, sınır anahtarım veya sensörüm açtı. Açınca V1 vaifi durdu. Espiri şunu düşünürsek. S1 olduysam Benim sıvım şu noktaya geldiğinde Şey durdu ee, ee, Varifim durdu Bu tarafı alabiliyor mu? Bak Şimdi ne oldu? Bu seviyeye geldiğinde Benim varifim durdu Tamam güzel Kullanmaya başladık içerdeki sıvıyı İçerideki sıvıyı kullanırken Sıvı s altına düştü Tamam mı? Sıvı esprinin altına düştüğü anda, Sıvı esprinin altına düştüğü anda, Esprin tekrar burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Evet. Kapadı diye V1 valki devreye girdi mi? Evet. V1 valki yine geldi, sıvıyı yükseltti evet. mi? Evet. Yükseltti. <gülüyor> Dikkat ederseniz, burada istediğim gibi bir çalışma yok. Ne oldu? Yine aşağıda. E, aşağıda esprin kapalı, sıvı yükseldi. Şey Tabii esprin kapalı, sıvı yükseldi, espire çaktı, açtı. Boşaldı, kapalı, açtı. Ee, bu arada gitti geldi su. Gördünüz mü? Üst seviye içerisinde veya civarıda gitti geldi. Ben aşağıya kadar binmesini istiyorum bu sıvı. Evet. Aşağıya kadar. Dedik evet. ondan sonra tekrar. O zaman ben buraya bir de S2 şartını koymam lazım. Açığını. Açığını mı koyuyorsun? S2'nin açığını koyarsak ne olur? Bak şimdi. Kazan boş. Kazan boş. Kapalı. Açık. V1 valfi kesinlikle devreye girmez. Kazan boş olduğunu düşünürsen e bu açık. Tamam, bunun kapalısını kayalım. Okay. Tamam mı? Tamam. Şimdi kazan boş. Kapanı kapalı kapalı. Devreye girdi. V1 valfi. He şimdi, ne şimdi bakalım Nesiki bırak. Şunu üst seviyeleri silelim. Şimdi yeni duruma göre bakalım ona. Önce geldi aşağı seviyeye çarptı mı? Çarptı. Evet. İşte, hocam aşağı seviyeye çarptı. Açtı, durdu. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz mu? Aşağı seviyenin altına düştü, girdi, üstüne geldi, kaldı. Bu sefer aşağı seviye sensörünün civarında dolaştı. O zaman ben aşağı seviyeyi ip başlatabilirsin, ama daha sonra dolarken elimini edeyim. Şimdi ne oldu? Start'a bastım. Start kapandı, kapalı kapalı doldu. Burası açar mı açar evet. açacak mı aşağı seviyeye gelmek ne sırrı? Açacak. Açacak. zaman ben bulmasını istiyor muyum? Hayır. İstemiyorum. O zaman Neyi çalıştırıyor bu? V1. V1, onu yürülelim. Anlaşıldı mı? Tekrar kazan boş diye düşünüyorum. Kazanım boş. Kazanım boşken bastım startıma. Kapattım start tutunumu. Şurada Alt seviye, yukarıda ve alt seviyede tabii doğal olarak boş olduğu için sıvı yok, kapalı kapalı çalıştı, aşağı seviyeye çarptı, S2 açtı. Ama V2 S2 açtı ama V2 açtı ama V2'nin mühürlemesi var. Hı. Çalışmasını sürdürüyor, sürdürürken neye kadar sürdürdü? Espri evet, evet, çarptığı anda da Açacağım. ne oldu? Burayı açtı, enerjisiz kaldı ve mühürlemesini de çözdü. Bunu set reset yapabilir miyiz? Yani şuraya devre parçası e, şu, nasıl, e, şu şekilde yapalım. Set diyelim. V1 Reset diyelim. V1, bu 1, bu 1. Şu önlerine ben ne koymam lazım? Sınav. He? Hangi sensörü koyacağız? S1, s S1, s koyacağız. Evet. evet. evet. evet. S1'ini yukarıya sınarak Şey. özel ee, yapacağım. Öyle değil mi? Hı. O zaman yukarı sınarak da özel yapacağım. 1 Aşağıda yoksa... S2'de aşağıya seviyesi aşağıya aşağı aşağı Peki açık mı kapalı kontaklı? Yukarıda yani açık. İkisi de açık olacak. İkisi de açık olacak. Tamam ikisinde açık yapalım bu eski tekrar yazayım Bu altı, şu üst mü Hı -hı. Sıvı, Hı -hı. Yok Değil, kazandı, sıvı yok kazanda eğer kazanda sıvı yok Kazanda sıvı yokken eski kapalı olur setlemez giremez o zaman bunu kapalı yapalım yani, yukarıdaki kapalı olacak kapalı yapalım. yaptığımızda yukarıdakini kapalı yaptığımızda kazan boş kapandı kapanınca set attı. Öyle değil mi? Neyse, neyse. Kapanınca set attı. Set atılıyor dolmaya başladı. Doldu, doldu, doldu, doldu. Bu açık oldu için set atmıyor. En son üst seviyeye geldi. Üst seviyede burayı ne yaptı? Kapadı. Kapatınca de set attı. Hı. Tamam mı? Hı. Şimdi kazanımda kazanımda sıvı dolu. Çalışmasını sürdürüyorum. Açtı mı burası? Evet. Burayı açtı mı? Açtı, set atıyor mu? Atmıyor. Atmıyor. Aşağıya geldi, kazandı, kapalı mı? Kapalı, reset atıyor mu? Atıyor, atıyor. atıyor, tamam, Durdum. Sıvı bir miktar kullandı. Tamam mı? Sıvı bir miktar kullandı. Sıvı şu anda S2'yi görüyor, S1'yi görmüyor. At. Tamam mı? Reset gitti. Reset gitti. Reset atmıyor. Ama bu açık olduğu için, set atmıyor. Suyu seviyesi geldi, geldi geldi geldi En son esirin de altına düştü kapadı. Yine, Yine sevapladı. Evet bu çalışma oluyor. Ama ne koymamız lazım bunların önüne? Evet kapattı. Startı koymamız lazım. Start şartını neyse ne. Tamam bu da bir diğer yöntem Şimdi kazanımızı doldurduk mu? Evet. Doldurduk. Sorduğumuzun, sorumuzun veya benim bir kısmı kazanın dolması ile alakalıdır. Şu anda kazanın dolduruldu. Ondan sonraki maddemiz ne? s sensörü biri olduktan 3 saniye sonra M1 mikser motoru, tankı karıştırmaya başladık. Tamam. tamam. Şimdi birinci maddeyi havli ettik mi? Evet. Bakın madde madde gidiyoruz. İkinci maddemiz nedir? Kazan üste kadar dolacak. Üste kadar dolduğunda kazanın benim. Zaman sayacağım 3 saniye 3 saniye ondan sonra Emre işe açacağım. Bakın burada ne var? Zaman şartlardan biri Zaman Zaman Şartlardan biri yok. Suyun dolmuş olması evet. veya sıvının dolmuş olması Sıvının dolduğunu ben nereden anlıyorum? Yukarıda S1 açık olmuş. Evet yine startına basıyorum Yani startı kullanıyorum kalıcı anahtarımda Sonra yukarıda seviye sensörü neydi benim? S1'di S1 kullanıyorum. Ne diyorum, startım varsa, kapanmışsa ve sıvım üst seviyeye kadar gelmişse yani bu ay kapanmışsa Kapanmıyor. gitmiyorum zaman bölgesini çalıştım. t 37 gibi o zaman bölgesi kullanıyorum tamam. ve 3 saniye içinde <gülüyor> 30'luk bir zaman çarpılık kullanıyorum. Tamam mı? Evet. 3 saniye say diyorum. Üç bu arada ne olabilir? Bu 3 saniyelik gecikmede ne olabilir? 3 saniyelik gecikmede evet sıvı aşağıya inebilir. Şurada bir soru işareti bırakıyorum. Sıvı iniyor mu? Buna daha sonra ödüp bakacağız. Tamam mı? Belki bir merker kullanacağım orada setleyeceğim merkeri. Demek Selim anladınız mı şu anda? Hı. O 3 saniyede sıvı espri kaybediyor olabilir. Espiri sıvıyı kaybediyor olabilir, altına düşüyor olabilir. Ona bakacağız. Tamam mı? Ne yapsın? T37. m çalıştırsın çalıştırırsın. M1. m Tamam mı? M1 karıştırmaya başlasın. Şimdi M1 ne zaman duracak? Orada madde var mı? M1 motoru sıvalt seviyesi düştüğünde duracak. E şimdi bu ne? Ayınca mı diyeceğiz şey oldu? Sıvı alta duracak. Bakıyorum şimdi. Teorisyel bağlı, teorisyeline bağlı, espira bağlı. Öyle değil mi? Evet. Espira bağlı. Şimdi ne oldu? Alt seviyeye düştüğünde duracak diyorum ben. Bağlı espire geldi. 3 saniye saydı, 3 saniye kapadı devreye girdi. Sıvı aşağıya düşmeye başladı. Sıvı aşağı düşmeye başladı mı? Evet. Başladı. Espir kurtuldu mu? Kurtuldu. Espir kurtulursa Espir kurtulursa Espir kurtulursa, espir kurtulursa Fiyon sürede devre çıkılacak mı? Kalacak. Buraya açacak mı? Açacak. İksane motoru dur duracak dur, mı? Yafir motoru duracak. O zaman olmalı. Evet. Ben ne diyorum? M1 motoru Çalışmaya başlasın Ama ancak sıvı aşağı düştüğünde dursun. Peki, M1'i ben burada setlesem. Evet. Tamam mı? Ne oldu? Yukarı seviyeye geldi. 3 saniye sahip. 3 saniye sonunda T37 kontağını kapadı. Mikser bir motoru devreye girdi. Artık, mikserin durması nereden bağımsız? T37'den veya onun da bağlı olduğu S13 seviyeden bağımsız hale getirdi. Tamam mı? Tamam, sağ olun. Şimdi, o zaman, Mikseri çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Bir sonraki madde ne diyor? M1 mikser motoru çalıştıktan 2 saniye sonra G-Ark jeneratörü çalışacak ve tank ısıtmaya başladık. Yalnız G-Ark jeneratörü çalışacak ve tank ısıtmaya başladık. Bu kaçıncı maddeydi? Bu 4. Yok yok. Aşağı geldiğinde kaçıncı madde? Yok hocam o 3. madde. Aynı, ha, aynı, aynı madde. madde tamam. Hı? O zaman Hı? tamam. Hı? O madde içindeyse ben daha var diye işte. O zaman mikser motorunu... Resetletelim biz. Mikser motorunu resetleme şartı neye bağlı? Eskiye eskiye. Alt seriye. Alt seriye dediğiniz şey ne? Eskiye eskiye. Eskiye'nin neyi? Açığı mı, kapalısı mı? Eskiye. Bakalım. Bakalım. Açığı mı diyorsunuz? Hayır kapalıdır. zaten eskiye mi? Bak şimdi. Sıvı eskiye çarptı mı? Aşağıda. Eskiye, aşağı seriye. Aşağı sivirin geldi mi? Geldi. Aşağı sivirin üstüne geldiği zaman tam bir kapatır. topatır. Anlaşıldı mı? Yani kazarda su varken bu motor resetler devamlı. Anlaşıldı mı? Reset ediyor. 2nin aşırı kullandım. S2'ye su çarptı mı? Çarptı. Kapadı mı kontağı S2? Kapadı. Sürüklü doğru devam ediyor. Eskiye çarptığı için, S2'ye değiştirdiği için reset basar. O da anlamına, Kapalısını koyayım. Heh. Hocam, şu büyük satırda en veri setledik ya, bunu tamam. setlemek gerek de, yok, istediğim bir ressek oraya da S2'nin açını korsak olmaz mı? Olur, o da bir yöntem. Olabilir. İstiyorsan biraz sonra da deneriz, sonra da gibi. Şimdi ne oldu? Su kazan boş. Geldi, doldu. Kazan doldu, dolarken eski açtı mı? Açtı. Eski aç, hiç bir atabilir mi? Atamaz. Kazan boşaldı mı? Boşaldı. Normalde kapalı haline geldi mi aşağı seviye? Yani. Geldi. Geldi. atar mı? Evet, atar. Şimdi senin dediğini yapalım. Evet sıvı altta durdurdum. Senin dediğin de buraya bir ek olarak alalım. Diyor ki Hocam benim T37'yi buraya koyalım. Gelsin bu. Hiç sergile çalışıyorsun ama set değil. Tamam mı? Daha sonra T37'i S1'le kutulduk e, sıfırlanmayacak mıydı? S1'den yani yukarı seviyeden düştüğünde iyi o zaman yükselen çıkmasın nevreden? M1'i buraya koyayım ama çıkmaz. Peki diyor bunu durdurmak için ne yapmam lazım diyor benim. Bunu durdurmak için ne? Buraya diyor esikliğin kontağını koyayım. Şimdi esikli burada kapan mı? o da açık olacak ona bakalım. Açık koyarsam ne olur? Açık yani. Kapalı olacak mı? Açık mı kapalı mı? Kapalı. Nasıl bir sensiz kapalı? Açık mı? Şu iki olası var. Bu bir kafa yorulmaz mı? Bir dinle altı Şimdi bu kısım çalışıyor, tamam mı? Bu Açık cinsel mı? motoru ne zaman devreye girecek? Şey kazan doluyken devreye girecek. Yani dolu iken Evet. Eğer ben buraya normalde açılık koyarsam kazan doluyken iken Kapalı için devrede kalacak. Anlaşıldı mı? Aşağıya düştü. Aşağıya düştü. Enerjisi kesildi. Aşağıya düştü, tamam mı? Alt seviyenin altına geldi su. Alt seviyenin altına geldi. Ben bunu normalde kullanmıştım. Açık, açık. Normalde çıkar ne geri geldi mi? Gelmedi. Yani normalde çıkar ne geri geldiği için açık. açıldı mı burası? Hı. Evet. Açıldı. Evet. Açık. Zaten sıvı var diye kapamıştı. Normalde da normalde kapalıyı karıştırmayın. Zaten kazan dolu diye bura kapanmıştı. Tamam Seviye de aşağı sensörün altına düştüğünde normalde açık haline geri Ne? Tamam Şimdi mikser motoru ile birlikte art ısıtıcısını ee, devreye. Bir saniye. Öyle değil mi? Kaç saniye sonra? 6 saniye sonra. O zaman mikser bir devreye geçsin. T 38i kullanalım bu sefer. Ton girelim. Tamam mı? 20. E, 20'yi kullandık. T38'de K'yi çalıştır. 31 e diyorum. çalıştır. 38'de Y'yi çalıştır. T38'i çalıştırsa. Şöyle 120'yi yazalım. Şimdi 2 saniye içerisinde gain devreye girer mi? Bu kısmı var. Oraya bakalım. T38 Hani 2 saniye içerisinde yüksel motor duracak mı? Hayır, kazanın aşağı seviyeye inmesi 2 saniyenin üstünde bir olay. Öyle değil mi? Kazanın yukarıda aşağıya inmesi 2 saniyenin üstünde. O nedenle 2 saniyenin üstünde olduğu için hani M1'in burayı açıp T38'in o 2 saniye içerisinde devre dışı kalıp burayı açıp geri devreye girmemesi gibi bir, bir lüksümüz yok. Zaten ısıtıcının kazan boşken devreye girmemesi lazım öyle değil mi? Mikser motoru ne zaman duruyor? Mikser motoru kazan aynanın altı düşüğüne duruyor. Mikser motoru kazan en aşağı düşmesi, kazanın boş olması demek. O zaman mikser 1 çalışmazsa kazan boşsa yani ve jeneratör de çalışmasın. Anlaşıldı mı? Zaten jeneratör neydi? E, kazan doluyken ısıtmaya sağlama sardı. Jeneratörde şey, akı kesmenin şeyi ne? Şartı ne? Evet. Neydi aldık? T termik sensörü gerekli sıraya ulaşıldığında 1 olacak ve G A genelatürü duracaktır. Tamam. O zaman buraya T'nin termik sensörünün kontanı koyacağım. Açığın kapalısını. Kapalıcını koyacağım. Evet. Niye? Soğukken, kaza soğukken mikser motoru girsin, 2 saniye saysın, 38 kapasın, T kapası ısıtıcı devreye girsin. Evet ısı belli bir miktara geldiği zaman T buraya açsın Kazan soğumaya başlasın Soğuduğu zaman tekrar kapısın tekrar geçsin Yani girdi çifti yapsın az önce anlattığım gibi size Tamam, tamam. Bir sonraki maddemiz ne? Kocam devam mı var? He. Yani, t termik sensörü sıfır konumundan bir konumuna çıkışına kadar G altıçık generatörü Devreye girip çıkacak. Tamam. çıkacaktı Yani soğudu kapadı, girip, ısındı, açtı, soğudu kapadı Devreye girdi ısındı açtı durdu Soğudu kapadı devreye girdi ısındı açtı Durdu Evet can bildiniz can bir parası var mı? Şimdi da vermiyorum siz de 50 60 neyse artık bu şey büyük küçük eşit neze yapılmadı yani analog bir değer değil bu şey. bak soru başında ben seni dedim, dedim ki kazan yüksekliği mesafe sensörü ile analog olarak ölçülür metre metre santim santim sıcaklık hani dedim ya bir aralıkta eş çizilir bir P I orada adam sıcaklığa bakar. Tamam mı? Sıcaklığın orada 10, 37, 38 yani derece derece ne olduğu önemlidir. Çünkü ona göre kontrollere bazı katsayılar gireriz. İşte tam ee, hani böyle girdi çıktı yaptırmayız da işte tam ısındığı zaman işte yavaş soğutacak. Soğuduğu zaman da hıfı ısınacak şekilde bir S çizdiririz. Bu S bizim PID kontrolleriğimiz. Kontroldür, onun bir katsayıları vardı, Orada formüller vardı. Sıcaklık bana lazımdır. Tamam mı? Yani şunu diyebilirim. Sıcaklığı analog alsaydım ben burada. İşte. Deseyi bir sıcaklık 50'nin üstündeyse dur, 40'ın altındaysa çalış. Orada bir karşılaştırma konta alabilirim, Bu bir analog değerdir. Hani zaman ölçeğine karşılaştırmaya bölük ya. Neyine bakıyordum ben orada? Zaman ölçeği 3 5 7 10 sayısına bakıyordum. Ama burada ortadaki sayı yok. Yani dereceyi veren bir şey yok. 40 derece, 20 derece, hafif sadece Geliyorum siz ütülerin içindeki termostat var ya onun gibi ayarladım kardeşim veya fırınlardaki termostat gibi Bunun üstüne çıktığında dursun ütüleri öyle yapmıyor mu? Çıt duruyor, öbür türlü çıt devreye giriyor. On. Oradan sadece bir kontak alıyorum. Analog değeri olmadığı için burada karşılaştırma yapamayız. Tamam Sonra T termik sensörünün 1 olması ile birlikte V2 var F2 saniye çalışacak. Kazamdaki sıcaklık belli bir noktaya geldiğinde <gülüyor> Kim çalışıyor? V2 <gülüyor> v ne yapıyor? Boşaltıyor mu? Evet. Boşaltıyor O zaman H'nin ben böyle V2'yi bağlı? P'ye bağlı H'ye bağlı, bağlı. kapalısı mı? Açıyor. Açıyor. Niye? Kapıcığım. Isındı kapalı Öyle değil mi? Hı. Isındı kapalı Boşaltıyor İki saniye, saniye çalışacak. Ona geldi Şimdi kapalı çalıştı mı? Çalıştı, çalıştırdım ama benden ne istemiyor? 2 saniye 2 saniye içerisinde saniye çalışması istiyor. Bir de şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Kazan boşken sıcaklık olabilir mi? Bak şimdi. Kazanım boştur. Sıcaklığın vardır, kapamıştır, açar ama sıva. Bas! Anlaşıldı mı dediğimi? Kazanın boştur. Ama ısı vardır kazan doğa. Tamam mı? Bu nedir? Sıvı alt sivriye gelmiştir. Kazanın en son sıvı terk etmiştir ama kazanın kendi sıcaklığı vardır. Daha termiköle veya termostat devreye girmemiştir. Veya devreden çıkmamıştır, öyle söyleyelim. O zaman nedir b ile çalışma şartın bilin? Bir diğer şartın, kazan boş bu Kazanın boş olması veren Hangisi? Alt seviye değil mi? Evet. Alt seviye yani eski. Evet. O zaman ben buraya bile eski bir şarkını koyacağım. Eski açık mı koyacağım, bakalım koyacağız? Açık. Açık. açık koyacağız. Niye? Doğulu evet. Doğuldu kopalı? Bakın normalde açık. Evet. Doğulu kopalı. E aşağıya inerse açsın. Aynı Açsın. Yasası, açsın. ki çalıştırmasın. Tamam. Ama orada bir şey vardı. 2 saniye çalışacaktı bu. Öyle değil mi? Evet. O zaman 2 saniye sonra, 2 saniye sonra burada bir T kontağını açsın. Evet. Öyle değil mi? 2 saniye sonra bunu devre dışı bıraksın. Hocam şurada t 38i M1'in açığı devreye alacak ya. M1'i biz resetlemiştik onun üstünde. Nerede resetledik? Hemen en iyi resetledik ya hocam. Nerede resetledik? Yok yok mesafsız şey var, mu var. Alt seviyede resetledik. Anlaşıldı mı? Çalışsın. Kocuğu şey şey toplumu şey. ağlamıyor. Seyik açık şey. oldu. Reset yok yani. Tabi. Kazandı, kazandığı sınıfı var. Kazandığı sınıfı varken bura açık mı? O. Kazandığı sınıfı var. Normalde kapalı bu. Tamam mı? Karıştırdığınız Hı. nokta. Normalde kapalı. Kazarda sıvı olduğunda, aşağı seviyede sıvı geldiğinde bu açar mı? Açalım. Açar. Reset atabilir mi? Atamaz. Kazarım boşaldı mı? Boşaldı. Kazarım boşaldığında, kazarım boşaldığında, kazarım boşaldığında bura kapayacak mı? Hı. Kapayacak. Kapadığı zaman reset açacak mı? İşte açacak. Zaten kazarım boşaldığını dursun istiyorum. Anlayabildim mi orayı? Bak sıvı dolduğunda açtı. Tamam. Açınca reset atamaz. E, atmayacağım. Kazanım boş aldı. Boşanın yapıyı kapadı mı? Kapadı. kapadı. Kapadınca reset attı mı? Evet. Kapaydı zaten. Yani sıvı boy yokken reset atsın. Boş aldığında reset atsın. İstediğim o. Şimdi. Boşken çalıştırma yapacak. En bir dönmeyecek Tabii. içeride boşken. Boş, boş. kazandığın x'ler çalışmasın diyorum. Dursun. Bak buraya, eski nerede? Tam orada hocam. <gülüyor> Sıvının altına düştüğüm bu kapıyı yapma. Sıvının altına düştüğüm bu kapıyı bir miksere atacak mı? Mi? İşte <gülüyor> hocam ama terör tüseyi daha sonra alt da nasıl belirle Hocam ısıtıcı ya, yani. ile alakalı sordu ya. Al, Isıtıcı ile alakalı Şurada <gülüyor> mı? Hı hı. Sonuçta alacak onu. O zaman rölesi kesileceği zaman o Eski konulara geri dönmez mi yani? Hı -hı. onu mu diyorsun? Bakalım. İksel kapadı. O işlerden meslek demesi kapıyor. Neyi? Çalışırken evet. kapayacak bak. He. Devreye girdi mi? Girdi anda burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapadınca girdi mi devreye? 38. Sahneye başladı mı? Sahneye başladı. Başladı mı? Bu ne? Isıcım bu benim. Evet. Isıcımın devreden çıkmasını istiyor muyum? <gülüyor> Isıcımın devreden çıkmasını istiyor muyum? çıkmasını istiyor muyum? Iscici ne zaman devreden çıkacak? Ya termostat aktığında çıkacak, evet çıksın. veya T38 buraya açtığında çıkacak. Dönüyorum şimdi. T38 oraya ne zaman açar? T38 oraya mikser motoru devreden çıktığında açar. Öyle değil mi? Mikser motoru ne de zaman devreden çıkar? Kazan boşaldığında devrede çıkar. Devreden çıkar. Bak şimdi. Iscici ne zaman çıkacak devrede? Ya termostat açacak, evet. ya da zamanı mesela açacak. Şu terpostat tamam. İstecim gibi birçik birçik yapacak devreye. Dönüyorum şeye ee, bakıyorum. T38 şartına. T38 şartına baktığımda T38'in açması lazım. T38'i ne zaman açma yapacak? Bakıyorum. Miksel 1 devreden çıkınca açma yapacak. Öyle değil mi? Miksel 1'i ne de zaman devreden çıkacak. Miksel 1'i de devreden ee, araştıran Boş getirip boşaldığı zaman çıkacak. E boşaldığı zaman zaten benim genel körüm devreye girmesin. Anlatabiliyor musun? Şimdi... Onun... ayak kablosu şurada bir yerde ile... Açın aşağıda olalım. Uzun bir ayak kablosu var aşağıda. Tamam Şimdi... Döndük buna tekrar. He yukarıda orada, tamam. Buna tekrar geldim. Şimdi... E ee, Termostatım sıcak yak. Termostat burayı kapadığında V2 devreye girecek. Ama ne zaman çıkacak V2? 2 saniye sonra devreden çıkacak. Tamam mı? Onda 2 saniye sonra bir zaman rölesi devreden çıkacak. Ondan sonra ne var? 1 saniye emniyet çalışacak. Öyle değil mi? O zaman ben burada bir karşılaştırma kontağı bulmalıyım. Ama burada bir karşılaştırma kontağı kullanayım. İki saniyesini neye verelim karşılaştırma kontağına? Evet. Ve ikiye verelim. Bir saniyesini M2'ye verelim. başlangıç batara verelim. O zaman, o zaman, o zaman. Şöyle yapalım. Zamanla resim Evet. O zaman diyelim ki, S2, o zaman diyelim ki, s varsa yani kazandı su varsa tamam mı? termosatla devreye girdiyse T38'ü kullandık T39 gibi ton zaman bölgesini kullansın karşılaştığım kontak kullandığım için bana zaman deri çok önemli değil ne yapsın? T39'u T39'u T39'u 0 ile 2 saniye aralarında V1'i çalıştırsın Birebiri çalıştırırsın. F-39'u evet. e, neyle karşılaştıracağım? 0-2 saniyeyi nasıl veririm ben? 0-2 saniyeyi nasıl Yani Nasıl veririm? Bak sen herkes buraya. Karşılaştırma kontağı ile iş yapacağım. Evet. Karşılaştırma kontağı ile iş yaparken diyorum ki 0-2 saniye aralığını ben karşılaştırma kontağına nasıl veririm? Evet. 0-2-3 Yap. 1. K39'un Bunu, bunu aldım yine. Tamam, bir, bir. Bunu böyle alıyoruz. 20'i tamam. böyle alıyorduk. Yani K39 K39'un 20'den küçük olduğu yerlerde çalış. Öyle değil mi? T39'un 20'den küçük olduğu yerlerde çalışacak. Sıfır güç olduğu. Şimdi 20'li olduğu zaman duracak. Evet durması istiyorum. Ama sıfır şartla bunu sağlıyor mu? Yani T39 hiç çalışmazken, T39 hiç çalışmazken, hiç devrede devrediyken, sıfırken bu şart sağlanıyor mu? Evet O zaman belirli bir istemediğim zaman da girecek devreye. M209 şey güzel diyorum haklısınız v 2 var v yani. 2 var hiç istemediğim zaman da devreye girecek hmm. tamam evet. sıkıntı yerde anladın mı tamam. T39 20'den küçük olduğu şartla tamam girer devre ama T39 devreye girmemişse yani sıfırsa karşılaşılan kontağı işleyeceği için karşılaşılan kontağı işleyeceği için hiç çalışmaz. Yani daha proses buraya gelmedi. Öyle söyleyeyim. Daha işlemler buraya gelmedi. Evet. Ama K39 sıfır. Evet. Sıfır bu şartı sağlıyor. Devreye girdi. O zaman ben buraya bir şart daha koymam lazım. Bunun devreye istemediğim zaman girmemesi için T şartını buraya da girdiğim koydum. Evet. Bu nedir? Zaman nölesi istediği kadar saysın. Küçük olsun, düzeltiyorum. Karşılaşma konutları istediği kadar çalışsın. Isı şartı yoksa belli devreye girmez. Tamam. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Gelelim. İki ile iki ile Üçüncü saniye aralıklarına. Yani neyi çalıştıracağım orada da ben? N 2. 2'yi Bu ne olur? aralığında çalışacağım. O zaman bunu öyle şartlar ayarlayacağım ki 20-30 aralığına bu ev iki motoru çalışsın. 20'den biri, 20. T -39. T -39. T -39. büyük. T39. T39. Bu büyük intijer. 20. Küçük 20. intijer. T39. Sileyim şurayı. Küçük intijer. T30. 30. Bakıyorum. Bu döngü bir kez çalışır veya bu işlem bir kez çalışır. Niye? Çünkü sayıcı alacak, büyüyecek. Öyle değil mi? E, siz, sen bir kere girmeyi göreceksin, bir kere 30'u göreceksin. O zaman sayıcının da kendi kendine düzeltiyorum, zamanlayıcının, zaman bölgesinin de zamanlama elemanı kendi kendine reset atmasın lazım. Öyle değil mi? Eğer evet, ben, az önce burayı boş bırakmıştım ya, P39'u 30 yazsam ve şu renkli kapalısını koysam Bakın ne oldu, 30'a geldi mi, 30'a gelince kontağını açtı mı, açınca enerjisiz kaldı mı, kaldı enerjisiz kalınca, enerjisiz kalınca zamanı sıfırladı mı, sıfırlayınca kontağı tekrar koydum buraya, kapadı mı, kapayınca tekrar saymaya başladı mı, başladı o zaman zaman öyle, zaman öyle 30'a geldiğinde kendisine reset attığına göre şu 30'dan küçük şartları buraya arkada koymasam da olur. Niye? Herhalde zaten biraz daha büyük bir yere zaman. Tamam O zaman getir de şu şekilde. Yani 20'den küçük olduğu zaman küçük olduğu ve 2'yi 20'den büyük olduğu, olduğu, olduğu zaman en 2'yi çalıştır. Zaten 30'a geldiğinde de kendine reset atıyorsun. Hocam burayı T şartını koymaya gerek var mı? Yok. Sen aracısı sıfırdayken, sıfırdayken bu şart sağlanmıyor. Tamam Bu AV'yi yaptık mı? Yaptık. Başka? C seviye sensörü sıfır konumuna düştüğünde V2 valfi dolayısıyla V2M2 periyodik çalışması duracak. Tamam şu duracak. Bu için zaman ötesi aşağıya durduracak. Devam et. V1 valfi tanka sıvı almaya başlayacak ve sistemin çalışması B maskesinin işlem basamağına dönecek. Evet, yine başa döneceğiz çünkü çalışması bunun neye bağlı? Sıvılara bağlı, sıvı aşağıya boşalırsa sıvılar boşaldığı için buradaki çalışma şartı tekrarlanacak. Tanktaki basınç tehlikeli düzeyde yükselip P basınç sensörü 1 olduğunda alarmlanması birer saniyelik aralıklarla yanarak ikaz verecek ve aynı anda V 2 var. Devamlı açma yapacaktır. Şimdi <gülüyor> P değil mi? Evet. P neyi çalıştıracağız? Alarm. Basınç sensörü. Alarmı çalıştıracağız ve V2 çalıştıracak. Şuraya geldim. Bir tane P, bir tane Aşağı koyalım, yazılımınız biraz daha aşağı olsun diye. Şurada sirelim. Şuraya bir tane P, P koyarsam karıştırmayın, P konta değil. Pozitif kenar değil. Yani P olarak göstermiş olduğum basınç, e, basınç şartları veya basınç anahtarı. Basınç arttığı zaman V2'yi diğer alacak mı? Evet, aldım. V2'yi diğer alacak mı? Anladım. Alacak. Bir de onun ağrıcında benim Size şu anda anlatmadığım şeyim var, ee, özel hafıza var. SM0.5 diye. Onu göstereceğiz. O kısmını kısaca geçeceğim. Yine P basınç anahtarı devreye girdiğinde SM0.5 alarmına devreye alsın. Kısaca deneyelim. Bizim piyasamızda bazı özel şeyler var, kontaklar var. SMS0.0, SMS0.1, SMS0.5, SMS0.4 gibi. Bunlar bazı özel işlemleri yaptırıyor benim piyasamda. SMS0.5 bir saniyelik flashöldür, yani yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Mesela SMS0.0 ilk dönümüne kapatır veya düzeltiyorum bütün döngülerde bu. Bu sıfır bir ilk döngüden kapatın. Buna benzer özel işlemler vardı. Onları daha sonra göreceğiniz için şu alt kısmına şu an için kafenizi takmayın. Onu detaylıca anlatacağız. Şimdi tahtaya bir bakın bakayım. Aklınıza yakmayan bir kısım var mı burada? Tamam mı? Teşekkürler beyle.